Genlerimiz ailemizden gelir ve onların ailelerinden ve onların ailelerinin ailelerinden böyle devam eder. Nasıl olduğunu anlamışsınızdır. Her biri 23 tane olmak üzere iki set kromozomumuz vardır. Bir set anneden, diğer set ise babadan gelir. Anneden aldığımız her kromozomun farklı bir versiyonunu da babadan alırız. Bu kromozomlar beraber bir çift eştürel kromozom oluşturur. X ve y kromozomları özeldir. Erkeklerin hem x hem de y kromozomu varken, kadınların genelde 2 x kromozomu vardır. Yani bizler x kromozomlarımızdan birini annemizden alırız. Cinsiyetimizi ise babamızdan aldığımız x, ya da Y kromozomu belirler. Çoğu yetişkinde iki set kromozom vardır. Ama sperm ve yumurta hücrelerinin her birinde 23 kromozomluk tek bir set vardır. Vücudumuz sperm ya da yumurta hücreleri üretirken hücreler bölünür ve çift olan kromozomlar ayrılır. Her çiftin bir üyesi rastgele bir şekilde bir hücreye yerleşirler. Bu yüzden ana rahmine düştüğümüzde hem annemizin hem de babamızın genlerinin yarısını almış oluruz. Kardeşimizin bizim almış olduğumuz genlerin aynısını alıp almayacağı kesin değildir. Tabii ki tek yumurta ikisi değilsek. Sperm ya da yumurta hücresi oluşturmak için kromozomlarımız bölünerek çoğalırlar. Eştürel çiftler ayrıldığında bazen çaprazlama geçiş yaparlar. Ve aralarında rastgele bir DNA alışverişi olur. Buna genetik rekombinasyon denir. Genlerimiz rekombinasyon sırasında karıştığı için çocuklarımıza aktardığımız kromozomlar, ailemizden aldığımız kromozomlarla tam olarak aynı olmaz. Bu durum genlerimize bakarak soy ağacımızı çok eskilere kadar takip etmemizi zorlaştırır. Yine de çoğu Y kromozomu, babadan oğla hiç bozulmadan geçer. Aynı şekilde insanların mitokondrisindeki DNA, çocuğa yalnızca anneden aktarılabilir. Bu sebeple, babanın ya da annenin soyunda Y kromozomunu ya da mitokondriyal DNA'yı kullanarak iş sürmek daha kolaydır. Dönlenme sırasında birleşen sperm ve yumurta hücreleri, hem annemizden 23 tane yani bir set hem de babamızdan 23 tane kromozom olarak iki setli tek bir hücre oluştururlar. Bu hücre defalarca bölünür, bölünür, bölünür, bölünür ve bir bebek oluşur.